Değerli izleyenler Türkler'in tarafsız ana haber bilgileriyle karşınızdaki ispeldiriz Ömer Tarıklarımız da tarikhaber.com ana haber başlıyor. Yaklaşık 22.41'e kadar bu ekranlarda günün hoşçakal gelişmeleri seçim paylaşacağız verdim. Ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak sosyal cep tarikhaber, pinterest tarikhaber, ellam tarikhaber, tiktok tarikhaber tv.com. Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, edinmek, Tarık Haber, edinmek, Tarık Haber, edinmek, Tarık Haber, edinmek, hakkında bilgi edinmek, hakkında bilgi edinmek, hakkında bilgi edinmek, hakkında bilgi edinmek, hakkında bilgi edinmek, hakkında Bir kolayda yayınladığım bir kolay kanalımız Tarık Ağaertilden bize ulaşabilirsiniz. Uçan yayınladığı soğan yayın kanalımız Tarık Ağaertilden bize ulaşabilirsiniz. Bu kere kanalımız Fark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'de ve Nonolay'da yayındayız değerli dostlar. Twitch kanalımız. Tuval Kapler TV'den müzleri takip edebilirsiniz. Bu kolayda yayınlarız. Değerli dostlar, bu kolay kanalımızdan kapatiflerine ulaşabilirsiniz. Twitter'da fokbet olabiliyor değerli dostlar Twitter'dan ve ulaşabilirsiniz. İlk haberimizde geçiyoruz efendim. 22.41'e kadar değerli dostlar. E, teminat eksikli yaşayan hazine destekli yeni paket geliyor değerli izleyenler. Bakan Nebati duyurdu. Yeni bir hazine destekli tefayet paketi çalışması yürütüyoruz dedi. Hazine ve Madi Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından kobiler için hazine destekli çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bakan Nebati teminat eksikliği yaşayan kobilerin Finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürütüldüğünü açıklayarak, paketin kullandığım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır ifadesini kullandı. Finans, finans, Bakan Nebat'ı duyurdu. Yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürütüyoruz. Bakan Nebati duyurdu. Yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından K.O.B. için hazine destekli çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bakan Nebati, deminat eksikliği yaşayan Kobi'lerin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürütüldüğünü açıklayarak, paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kobi'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretil, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye ekonomi modeline uyumlu, yeni bir hazine destekle kefalet paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi. Bakan Nebati'den ekonomiye güven mesajı, bu bir süreç diyerek açıkladı. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomi modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerini, deminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü ifade etti. Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon açıklaması, bu topraklardan def edeceğiz. Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı. Gelinen aşamada, deminat eksikliği yaşayan kobilerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretin, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye ekonomi modelimizle uyumlu şekilde, Yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine destekli kefalet paketi, ekonomimizin lokomotifi olan kobilerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına mütakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır. A. Bakan Nebatı'dan dikkat çeken enflasyon mesajı. Tekhanelere ineceğini öngörüyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mesai saatleri tekrar ayarlansın. Benzin ve motorine zam geliyor. Bakan nebatilen dikkat çeken enflasyon mesajı. En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen nıst'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22 e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren açıklamalarından sonra kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerektiği dedi değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren sözlerin ardından Akşener'den dikkat çeken açıklama geldi. Kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sayın Kılıçdaroğlu bu masadan Çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var. Ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Benim beklediğim şey kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada doyuyoruz. ipadelerini kullandı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım sözü içinde bu noktada hiçbir konuşma olmadı açıklamasını yaptı. Haber, haber, politika. Kılıçlaroğlu'nun ses getiren sözlerinin ardından Akşener'den dikkat çeken açıklama, kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım. Kılıçlaroğlu'nun ses getiren sözlerinin ardından Akşener'den dikkat çeken açıklama, kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Kılıçlaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Beni beklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım sözü için de bu noktada hiçbir konuşma olmadı açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım sözü, Elbette çok saygı ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı dedi. Akşener, Yeni Çağ TV'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Aday olmadığını söyleyen tek liderim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşılırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım sözlerinin sorulması üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını, buradan bir Cumhurbaşkanı adayının çıkmasının istendiğini hatırlattı. Kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi sonrası başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener, altılı masada cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen tek liderin kendisi olduğunu anımsattı. Diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu, bunun saygıder bir davranış olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim.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 Altılı masanın tek adayla gitmesinin doğru olacağını düşündüğünü ifade etti. İyi Parti'nin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı olduğunu vurgulayan Akşener, Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün Cumhurbaşkanlığını alabiliriz'i konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı, dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğu sorusuna Akşener, her iki isimle de ilişkilerinin saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.41'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. şu başkan Erdoğan yeni dönemi duyurdu. Siyahatları artık böyle yapılacak dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar turunda ilk açıklama geldi. İki ülke arasında yeni dönem kimlik kartı yapıl yapılabilecek dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başladığı Balkanlar turunun ilk ayağı olan Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'te Türkiye arasında seyahat konusunda yapılan hep yeni anlaşmayı açıklayan Erdoğan yeni dönemi duyurdu. Türkiye'nin Ege ve Ak Doğu Akdeniz'deki tacizlerini arttıran komşu Yunanistan'ın tepkisi mi Erdoğan? Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu var ifadesini kullanılır. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama. İki ülke arasında yeni dönem, kimlik kartıyla yapılabilecek. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama. İki ülke arasında yeni dönem, kimlik kartıyla yapılabilecek. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başladığı Balkanlar turunun ilk ayağı olan Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek ile Türkiye arasında seyahat konusunda yapılan yeni anlaşmayı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemi duyurdu. Öte yandan Ege ve Doğu Akdeniz'deki tacizlerini artıran komşu Yunanistan'a tepkisini vurgulayan Erdoğan, tehditler devam ederse sabrın da bir sonu var ifadesini kullandı. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu, iki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat dönemi başlıyor. Gelişmeyi basın toplantısında paylaşan Erdoğan, yarın Sırbistan'la da böyle bir anlaşma imzalayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca Saray-Bosna Belgrad otoyolu projesiyle ilgili verdiği talimatı da açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert bir tepkide geldi. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Birinci, şüphesiz ki şu anda Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak seçime hazırlanıyor. Türkiye'nin Bosna Hersek'in refah, huzur ve istikrarına verdiği önemi bir kez daha vurguladı. İkinci, Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündem beklemektedir. Üçüncü tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürüne az önce talimat verdi. 2019'da temelini attığımız Saray-Bosna Belgrad Otoyolu Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bize açtılar ve biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağ açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürü'me az önce gerekli talimatı verdik. Süratle bu sıkıntıyı çözecekler. Seyahatlerde yeni dönem. Birinci artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik. İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Yüksek temsilcinin müdahalesi demokratik sürece müdahaledir. Birinci yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir. Şurada bir ayın artık gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Böyle bir zamanda yüksek temsilcinin bu işe müdahalesi demokratik sürece müdahaledir. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak demokratik sürece müdahaleyi biz asla doğru bulmayız. Kararı üç lider vermiştir. Seçime de gidiliyor. Bize giden sadece hayırlı olsun demektir. Yunanistan'a tepki. Sabrın da bir sonu var. Birinci benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedik. Vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz. tehditler devam ederse sabrın da bir sonu var. Uçaklarımızı böyle radar kilitlemesi, şu, bu adımları atmak hayra alamet değil. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yunanistan'a kaçarken yakalandılar. Araç sürücüleri diktat. Bunu çoğu kimse bilmiyor. Cezası 1823 Türk Lirası. Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor.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 Herkes bu hareketi konuşuyor. Toplantıda o an Jesus ve Okan Buruk bakın ne yaptılar değerli izleyenler son dakika haberine göre. TFF'li geçmiş olsun ziyaretinde o an Jorge Jesus ve Okan Buruk'u fark etmeyince bakın ne yaptı. Kürkler 1'de vakfı Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı sağlığı nedeniyle ziyarette bulundu. Geçmiş olsun ziyaretlerine teknik direktörler ve takım kaplanlara da katıl katılım sağlarken düzenlenen organizasyonuna dikkat çeken bir an yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a seslendi ancak Portekizli çalıştırıcı Buruk'u fark etmedi. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Spor. Spor, Final vuruşu. Son dakika Tıffı'yı geçmiş olsun ziyaretinde o an. Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince. Son dakika, Tıffı'yı geçmiş olsun ziyaretinde o an. Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince. Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı nedeniyle ziyarette bulundu. Geçmiş olsun ziyaretine teknik direktörler ve takım kaptanları da katılım sağlarken, düzenlenen organizasyonda dikkat çeken bir an yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Zor Susa seslendi ancak Portekizli çalıştırıcı, Buruk'u fark etmedi. Bu olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na, TFF, yapılan silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yöneticileri, Süper Lig Kulüplerinin Başkanları, Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktörler ve Takım Kaptanları katıldı. Organizasyonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Brut da yer aldı. O görüntü dikkat çekti. Futbol dünyasından birçok ismin katılım gösterdiği geçmiş olsun ziyaretinde Jesus ile Buruk'un görüntüsü dikkat çekti. Okan Buruk, Jesus'a seslendi. Jorge Jesus'un yürüdüğü esnada portekizli çalıştırıcıyı gören Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktörüne seslendi. Jesus fark etmedi. Buruk'un seslenişini fark etmeyen Jesus, istikametine devam etti. Okan Buruk ise fark edilmeyince diğer teknik direktörlerle sohbet etti. Yaşanan bu olay futbol severlerin sosyal medyada gündemi oldu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-41'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Mektuplar gönderildi. Türkiye'den karşı hamle geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye'den karşı hamle geldi. NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yunanistan mektubu geldi. Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Ege Denizi'nde son günlerde artan tacizlerine karşı Türkiye harekete geçti. NATO'ya, Birleşmiş milletlere ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin sumunu anlatan mektup gönderildi. Öte yandan mektupların Dışişleri Bakanı Mevçavuşoğlu'nun İmzasıyla gönderildi, bildirildi. İşte son dakika haberin en detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Türkiye'den karşı hamle. NATO, AB ve BME Yunanistan mektubu. Son dakika Türkiye'den karşı hamle. NATO, AB ve BME Yunanistan mektubu. Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Ege denizinde son günlerde artan tacizlerine karşı Türkiye harekete geçti. NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tutumunu anlatan mektup gönderildi. Öte yandan mektupların Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla gönderildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği, AB, başkentiyle, AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi. Son dakika, Türkiye'yi hedef almışlardı. Dışişlerinden Çekia'ya e Yunanistan yanıtı, tam bir garabettir. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25RB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrel'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi. Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu, bu sorunların, kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege adalarının gayri askeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş adı, adacık ve kayalıklar desar, feride ve navte gibi hizmet sahaları olduğu vurgulandı. Yunanistan'ın, Ege'deki karasularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanan mektupta, Yunanistan'ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen karasuları suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğunun altı çizildi. Öte yandan mektupta, Türkiye'nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı aktarıldı. Türkiye'den Yunanistan'a çağrı, baskıları sonlandırın. Mektupta, Türkiye'nin diyalog ve işbirliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan'ın diyalogdan kaçındığı, Yerginliği tırmandırdı ve Avdi sorunlarının bir parçası haline getirdiği de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj vermişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Bosna Hersek'te yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın mütecaviz tutumuna ilişkin net konuşmuştu. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama. İki ülke arasında yeni dönem, kimlik kartıyla yapılabilecek. Bu adımları atmak hayra alamet değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı. Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedik, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz. Teknikler devam ederse sabrın da bir sonu var. Uçaklarımızı böyle radar kilitlemesi, şık, bu adımları atmak hayra alamet değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Teknofest etkiliğinde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın tutumunu sert bir dile eleştirmişti. Abi. son dakika, yakalandığını bakan soylu duyurmuştu, Yunanistan'da eğitim gören terörist tutuklandı. Dikkat çeken ifade, 3 sene boyunca gidip geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yunanistan'a kaçarken yakalandılar. Kendisine küfür eden kişi, Anı Haber Ülkerimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-41'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimiz de geçiyoruz. Ronaldo yok bir devir sona erdi 19 yıl aradan sonra değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo yolunun sonu 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Cristian Ronaldo için büyük bir çok yaşan. Transferin son gününe kadar farklı bir kulüp bakan fakat kendisinin istenmemesini nedeniyle mecbur olarak Manchester United'ta kalan dünyaca ünlü yıldız kariyerinde 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Otoriterler tarafından üst düzey olarak son, son sezonu olarak adlandırılan Ronaldo için Şampiyonlar Ligi devi kapanmış olabilir. Spor. Spor. İngiltere. Cristiano Ronaldo için yolun sonu. 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Cristiano Ronaldo için yolun sonu. 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Cristiano Ronaldo için büyük bir şok yaşandı. Transferin son gününe kadar farklı bir kulüp bakan fakat kendisinin istenmemesi nedeniyle mecbur olarak Manchester United'da kalan dünyaca ünlü yıldız, kariyerinde 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Otoriteler tarafından üst düzey olarak son sezonu olarak adlandıran Ronaldo için Şampiyonlar Ligi devri kapanmış olabilir. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, şampiyonlar liginde yok. Finalin İstanbul'da yapılacağı bu yıl, Ronaldo sahada olamayacak. Manchester United'ın şampiyonlar liginde yer almıyor olması nedeniyle Yıldız oyuncu 19 yıl sonra bu sahnede yer alamayacak. Takımdan ayrılmak istedi. Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, aylardır takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajeri Jorge Mendes ile kendisine kulüp arayan Portekizli Yıldız, Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Üst düzey hiçbir takım istemedi. Şampiyonlar ligi kalibresinde hiçbir takımın Ronaldo'yu istememesi nedeniyle yıldız oyuncu Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan Ronaldo'nun önümüzdeki yıl hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu. En çok aranan haberler. Anlu haber bir temiz devam ediyor. Yaklaşık 22.41'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç, maç başta başlamaz. Gol geldi değerli izleyenler. Ortalık Alev topuna döndü. UEFA şampiyonlar günde heyecan dorukta. Şu an 13. dakika oynanıyor. Paris Saint Germain Juventus'u konuk ediyor ve maçta 13. dakika oynanıyor. Maçı sosyal medya kanallarımızdan canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz değerli izleyenler. İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı değerli izleyenler. Fox'un yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Fox'un yeni sezonundaki iddialı yapımı Bir Peri Masalı'ndan ilk fragman yayınlandı. Ali Boz'un başrolde oynadığı Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadınız. Magazin, magazin, dizi. O'nun yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Korun yeni dizisi, Birperi Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Hoxton'in yeni sezondaki iddialı yapımı, Birperi Masalı'ndan ilk fragman yayınlandı. Alina Boz'un başrolünde oynadığı Birperi Masalı dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Korun medyapım imzalı dizisi, Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Yeni dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Merve Çolak ile Çağıl Gocut'un oturduğu, Alina Boz, Taro Emirtekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse ve Müfit Kayacan'ın başrolünde yer aldığı dizi yakında Fox ekranlarında olacak. Bebek Bakıcılığı Yapan Zeynep'in Hikayesi Bebek Bakıcılığı Yapan Zeynep'in, Halina Boz, evline tesadüfen geçen yüklü bir miktar paranın ardından hayatının değişmesini konu edinen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kanal D'nin merakla beklenen dizi, Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-41'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Böyle duyurdular Halep Havalimanı'nı hedef aldı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'na hedef aldığını duyurdular. Son dakika haberine göre Suriye'de sıcak geçmeye yaşamaya devam ediyor. Son olarak Suriye Devlet Haber Ajansı sana İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'na hedef aldığını bildirdi. Beşar rejim tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürüldü. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Dünya. Son dakika İsrail Savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanını hedef aldığını duyurdular. Son dakika İsrail Savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nın hedef aldığını duyurdular. Son dakika haberi, Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Suriye Devlet Haber Ajansı sana, İsrail Savaş Uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. Beşar Esad rejimi tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürüldü. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, Önemli gelişmelerin yaşandığı Suriye'den flash bir haber daha geldi. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana tarafından yapılan açıklamada İsrail savaş uçakları tarafından Halep Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı duyuruldu. Esad rejimi, Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını iddia etti. Yapılan açıklamaya göre İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları. İsrail tarafından hava saldırısı. Esad rejiminin haber ajansı Sana'nın askeri kaynağı dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına yerel saatte 20.16'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Havalimanı hizmet dışı kaldı. Patlama seslerinin duyulduğu kaydedilen haberde, pistin zarar görmesi nedeniyle Halep havalimanı hizmet dışı kaldığı ifade edildi. İsrail açıklama yapmadı. Esad rejimi, 31 Ağustos'ta da İsrail güçlerinin Halep havalimanını füzelerle hedef aldığını ve havalimanında maddi hasarın oluştuğunu iddia etmişti. Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Daha önce de iddia edilmişti. Rejim ayrıca İsrail'in 25 Ağustos'ta Hamaya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü. İsrail'li yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, ilk savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Aile A, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri ama ver bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 22-41'e kadar fetih haberimize geçiyoruz. Şampiyonlar yarışı hızlı başladı 3-0 ve ve korunuyoruz değerli izleyenler. Borussia Dortmund şampiyonlar yine çok rahat döndü. Kopenhag 3-0'lık tarife geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund Kopenhag konuk etti. Alman temsilcisi karşılaşmanın 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Skor. Skor. Şampiyonlar Ligi. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne çok rahat döndü. Kopenhag'a 3-0'lık tarife. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne çok rahat döndü. Kopenhag'a 3-0'lık tarife. Uvfa Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Borussia Dortmund, Kopenhag'ı konut etti. Alman temsilcisi, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Kopenhagen, Almanya'da karşı karşıya geldi. Signal adına parkta oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-1 hırk üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Rafael Guerreiro ve 83. dakikada Jüri Berlinham kaydetti. Kopenhag'da Trabzonspor'da transfer edilen Andreas Jornelius, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Dortmund, grup aşamasına 3 puanla başlamış oldu. Kopenhag ise puansız bir start aldı. Borussia Dortmund, grubun bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Kopenhag ise Sevilla'yı ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu UEFA Şampiyonlar Liginde yeni offside sistemine geçildi. Cengiz Tosun'a tekme. Ana haber birtemiz devam ediyor. Yaklaşık 22, 30, 51, 41'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün ölümle burun buruna geldi. Kendi hayatını kurtarmak için bakın ne yaptı değerli izleyenler. Hamlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı. Konya'da işlettiği kantinde yalnız başına kahvaltı yaparken boğazına simit parçası kaçan Bahri'yi uyar. Kendi yaptığı Hamlich manevrasıyla hayatta kaldı. Önce niye yapacağını bilemediğim bezden uyar. 5-10 saniye geçti sonra ilk yardım kursu aklıma geldi. Yalnızken başımıza böyle bir durum geldiğinde uygulanacak hemlik manevrasını sandalye üzerinde bir bu yöntemi uygulayarak hayatımı kurtardım dedin. Hemnij manevrasıyla kendi hayatını kurtardı. Konya'da işlettiği kantinde yalnız başına kahvaltı yaparken boğazına simit parçası kaçan Vahri Uyar, kendi yaptığı Hemnij manevrasıyla hayatta kaldı. Önce ne yapacağını bilemediğini belirten Uyar, 5-10 saniye geçti, sonra ilk yardım kursu aklıma geldi. Yalnızken başımıza böyle bir durum geldiğinde uygulanacak Hemnij manevrasını sandalye üzerinde bu yöntemi uygulayarak hayatımı kurtardım dedi. Selçuklu ilçesinde 26 Ağustos günü iki çocuk babası Bahri Uyar, 59, işlettiği kantinde kahvaltı yaparken boğazına simit parçası kaçtı. Kantinde yalnız olan ve nefes almakta zorlanan Uyar, bir süre ne yapacağını şaşırdı. Uyar, okul kantin işletmecilerine verilen ilk yardım eğitiminde, yalnız başınayken boğazına kaçan nesneyi veya yiyecekten kurtulmak için kendi üzerinde uygulayabileceği lemnic manevrası hareketini hatırladı. Bahri Uyar, Vücudunun göbek ve kaburgalar arasındaki bölümünü sandalyenin tepe noktasına dayayıp sert bir şekilde ileriye doğru hamle yaparak öksürük parçanın çıkmasını sağladı. O anlar ise kantinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi hayatımı kurtardım. Yaşadıklarını anlatan Bahri Uyar, kantinde sabah kahvaltı yaptığım sırada çayı yudumlarken nefesimi ayarlayamadım. Nefes boruma simit parçası kaçtı. Kısa bir süre ne yapacağımı bilemedim. 5-10 saniye geçtikten sonra görmüş olduğum ilk yardım eğitimi aklıma geldi. Orada bize yalnızken böyle bir durumda nasıl hareket edilmesi öğretilmişti. Ben de bir sandalye bulup, sandalye üzerinde kendi kendime hangi manevrası uygulayarak kendi hayatımı kurtarmış oldum. Birçok insan bunu bilmiyor. Çevreme, akrabalarıma soruyorum bilen yok. Ya da yalnızken uygulamayı bilen de yok. Mutlaka her işletmede, her ortamda bu manevrayı bilen insanlar olması lazım. Biz Konya kantincileri olarak bu eğitimi aldık dedi. DHA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gökyüzünden kurt. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-41'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Avrupa'ya gözdağımı öyle bir reklam yayınlandı ki sosyal medya gündem oldu değerli izleyenler. Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı mı geldi? Sosyal medyada gündem oldu? Öyle bir reklam yayınlandı ki Rus enerji şirketi Gazprom kuzey Akım'dan gaz akışını durdurmuştu. Bu hamle sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazprom'un yayın adı, iddia edilen bir reklamda uzun bir kış olacak sloganı kullanıldığı öne sürüldü. Avrupa Birliği Bayrağı'nın da yer aldığı reklamda Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde resmeliydi ve reklamın kışın Avrupa için zorlu geçeceği teklidine bulunduğu iddia edildi. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çokça paylaşıldı. Haber. Haber. Dünya. Rusya'dan Avrupa'ya gözdağındı. Sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir reklam yayınlandı ki. Rusya'dan Avrupa'ya gözdağındı. Sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir reklam yayınlandı ki. Rus enerji şirketi Gazprom, kuzey akımdan gaz akışını durdurmuştu. Bu hamle sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazprom'un yayınladığı iddia edilen bir reklamda uzun bir kış olacak sloganı kullanıldığı öne sürüldü. AB bayrağının da yer aldığı reklamda Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde resmedildi ve reklamın, kışın Avrupa için zorlu geçeceği tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çokça paylaşıldı. Gazprom tarafından yayınlandı ve Avrupa'ya kışın zor geçeceği tehdidinin yer aldığı iddia edilen reklam, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dünyada büyük bir gündem yaratan videoda Avrupa şehirlerinden dikkat çeken görüntüler yer aldı. Adeta olay yaratan videoya ilişkin Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar. Uzun bir kış olacak. Anton Garaşchenko'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım'dan gaz akışının durdurulması sonrası dikkati çeken bir reklam yayınladı. Garaşchenko, Gazprom'un bu reklamda uzun bir kış olacak sloganını kullandığını iddia etti. Ayrıca Avrupa Birliği, AB, bayrağının da yer aldığı reklamda kışın Avrupa için zorlu geçeceği öne sürüldü. Garaşchenko paylaşımında, gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, Başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa'nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını düşünüyorlar. İlk adlarına yer verdi. Rusyan gaz krom kuvvete David o intervil ve bilere John pan yunus of gaslo ic a beginsin yurum. Not hele alik hint hey kilit borsan sof Ukrainans cacture teritori esof anot her country and Europe milletler her ay Afraîn of gaslar buy bir Twitter.com 5 zwjv 3 x 9 su. Anton Geraschenko, Geraschenko'nun, Eylül 5, 2022. Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde gösterildi. İddiaların odağındaki videoda Avrupa başkentleri de buz tutmuş şekilde resmedildi. Arka fonda "Kış uzun geçecek" adlı bir şarkının yer aldığı ileri sürüldü. Geraschenko'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Gazprom'un reklam videosu olduğu iddia edilen videoyu paylaşarak kışın Avrupa için zorlu geçeceği yorumunu yaptı. Gazprom kuzey akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom'dan Cuma günü yapılan açıklamada kuzey akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğu bildirilmişti. Gazprom'un açıklamasında 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen kuzey yakındaki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Hatta doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle kuzey akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedilmişti. Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor. Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akın'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Kuzey Akın, Yamal Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Yamal Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı. Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken Avrupalı yetkililer Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.41'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Mutluluğu kısa sürdü, satın aldığı evde adeta hazine buldu değerli izleyenler. Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu, Mutlu, mutluluğu ise kısa sürdü. İspanya'da yaşayan Tono Penero isimli emekli bir İspanyol, satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine ile karşılaştı. Evin farklı bölümlerine gizlenmiş şekilde 9 milyon pesatas yaklaşık 54 Bin avro bulan Pinero sürpriz parayla büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan İspanya Merkez Bankası'nın 2021'den itibaren eski İspanyol parası pasates almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avro ile değiştirebileceğini öğrenen Pinero'nun sevinci kısa sürdü. İşte haberin detayları. Haber. Haber. İlginç haberler. Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu. Mutluluğu ise kısa sürdü. Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu. Mutluluğu ise kısa sürdü. İspanya'da yaşayan Tono Pineyro isimli emekli bir İspanyol, satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine ile karşılaştı. Evin farklı bölümlerine gizlenmiş şekilde 9 milyon pesetas, yaklaşık 54 bin avro, bulan Pineyro, sürpriz parayla büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan İspanya Merkez Bankası'nın 2021'den itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroyla değiştirebileceğini öğrenen Pinoiro'nun sevinci kısa sürdü. İşte haberin detayları. İspanya'da emekli olduktan sonra doğduğu kasabada eski bir ev satın alan Tono Pinoiro adlı İspanyol. Tadilat sırasında evin farklı bölümlerinde 9 milyon pesetas, yaklaşık 54 bin avro, buldu. Evinde adeta hazine buldu. Valencia'da oturan ancak emekli olduktan sonra doğduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Lugo kentinin Apovsa'da kasabasında eski bir ev satın alan Pineyro, büyük bir sürprizle karşılaştı. El Progreso adlı yerel bir gazeteye konuşan Pineyro, tadilat sırasında evin farklı yerlerine gizlenmiş toplam 9 milyon pesetas bulduğunu söyledi. Çok iyi şekilde korunmuştu. Pineyro, ilk parayı, tadilat sırasında çatıda buldu. Sonrasında evin geri kalanında. Evin eski sahibinin bankalara güvenmediği belli oluyor. Paranın büyük bölümü kutulara gizlenmişti ve sanırım nemden korumak için çok iyi şekilde korunmuştu. Paraların çoğu ütülenmişti dedi. Sevinci kursağında kaldı. Parayı ilk bulduğunda çok sevindiğini ancak sonrasında sevincinin kursağında kaldığını anlatan Piney İspanya Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroya değiştirebildiğini aktardı. İspanya, 1 Ocak 2002'de pesetas'ı bırakarak avro para birimine geçmişti. İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sonunu böyle hazırladı, gel pisit pisi. pisi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-41'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve goller peş peşe gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Paris Saint Germain Juventus karşısında durumu 2-0 yaptı. Golleri Kaelin Mayappe 5. dakika ve Kaelin yine Mayappe 22. dakikada kaydetti. Maçta 13. dakika oynanıyor. Maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Baş, Başbakan olarak ilk konuşmasını yaptığı cesur bir planım var diyerek duyurdu değerli izleyenler. Başbakanlık ofisinde konuştu konuştuğu Liz Truss'un tam ilk açıklama geldi. Cesur bir planım var diyerek diyordu. İlk olarak dedi. dedi. İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından yapılan seçimde en yüksek oyu alan ve başbakanlık koltuğuna oturan ülkenin yeni başbakanı Liz Truss ilk ulusal sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisi önünde yaptığı ilk konuşmada Truss, İngiltere'deki enerji krizi ve ekonomik sorunların düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaparak şimdi sorunları çözmenin zamanı deriz. Haber. Haber. Dünya. Başbakanlık ofisi önünde konuştu. Liss Truss'tan ilk açıklama. Cesur bir planım var diyerek duyurdu. İlk olarak. Başbakanlık ofisi önünde konuştu. Liss Truss'tan ilk açıklama. Cesur bir planım var diyerek duyurdu. İlk olarak, İngiltere'de Boris Johnson'un istifasının ardından yapılan seçimde en yüksek oyu alan ve başbakanlık koltuğuna oturan ülkenin yeni başbakanı Liz Truss, ilk konuşma sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisi önünde yaptığı ilk konuşmasında Truss, İngiltere'deki enerji krizi ve ekonomik zorlukların düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şimdi sorunları çözmenin zamanı dedi. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'i ziyaretinden sonra başbakanlık ofisi önünde ilk konuşmasını yaptı. Rus yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Covid-19 pandemisinin getirdiği ekonomik yıpranma gibi konular için bir kalkınma programı olduğundan bahsetti. Ailelerin üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor. Rus, Rusya'nın Ukrayna'daki korkunç savaşı, Covid-19 ve sonrasının neden olduğu şiddetli küresel zorluklarla karşı karşıyayız. Şimdi. İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı. Ülkemizdeki her kasaba ve şehirde daha fazla yatırıma ve işlere ihtiyacımız var. Ailelerin üzerindeki yükü azaltmamız ve insanların hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekenlere sahip olduğumuzu biliyorum. Elbette kolay olmayacak ama başarabiliriz. İngiltere'yi yüksek maaşlı işlere, Güvenli sokaklara ve her yerde herkesin hak ettiği fırsatlara sahip olduğu bir umut ülkesi haline getireceğiz. Bugün harekete geçeceğim ve bunun gerçekleşmesi için her gün çalışacağımı dedi. İlk olarak, vergi indirimleri ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir planım var. İngiltere'nin yeni başbakanı olarak yönetiminin, vergiler, enerji krizi ve sağlık hizmetlerine odaklanan üç önceliği takip edeceğini söyleyen Rus, ilk olarak, Vergi indirimleri ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir planım var. İş odaklı büyümeyi ve yatırımı artırmak için vergileri keseceğim. Birleşik Krallık'ın inşasını ve büyümesini sağlamak için misyonunda reformu sürdüreceğim. İnsanların aşırı enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için çalışacağız dedi. Rus, ikinci olarak, Putin'in savaşının neden olduğu enerji krizini ele alacağım. Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim ifadelerini kullandı. Üçüncüsü odak konusu olan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini amaçlayan Truss, insanların doktor randevularını ve ihtiyaç duydukları sağlık servisi neyse, hizmetlerini alabilmelerini sağlayacağım. Ekonomiyi, enerjiye ve hizmet ederek sağlık hizmetimizi sağlam temellere oturtacağız dedi. Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun İngilizlerin daha güçlü olduğunu biliyorum. İngiltere halkının güçlü olduğunu vurgulayan Truss, karşılaştığımız zorluklar karşısında yılmamalıyız. Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun İngilizlerin daha güçlü olduğunu biliyorum. Çok büyük bir enerji ve kararlılık yeteneğine sahibiz. Fırtınayı atlatabiliriz. Ekonomimizi yeniden inşa edebilir ve modern parlak Britanya olabiliriz. İnsanlara ve gelecek nesillere fırsat ve refah sağlamak hayati görevimizdir, dedi. Rus Stan övgü. Rus ayrıca, eski başbakan Boris Jodlusson'dan ise övgüyle bahsederek, benden önce görevde olan başbakanı saygıyla anlıyorum. Boris Johnson, Jovid-19 aşısını ve Breit'i gerçekleştirmeyi başardı. Rus saldırganlığına karşı çıktı. Tarih onun son derece önemli bir başbakan olarak görecek, dedi. Başbakanlık konutuna yerleşti. Rus, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelmiş ve yeni bir hükümet kurulması konusunda kraliçe ile görüştükten sonra kraliçe tarafından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olarak atanmıştı. Kocası ile birlikte Hüolar ile birlikte başbakanlık konutuna yerleşen Rus'ın ilerleyen günlerde kabinesini kurmaya başlaması ve yeni atamaları yapması bekleniyor. İlliyak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erken seçimi işaret ederek açıkladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-41'e kadar değerli dostlar. Yunanistan'ı karşılayacak iddia geldi. Değiştirecek değerli izleyenler. Erken seçimi işaret etti değerli izleyenler. Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexei Çipras'dan ülkedeki seçimlere ilişkin ortalığı karıştıracak iddialar geldi. Çipras, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in gelecek yılın bir bütçesi için yapılacak görüşmelerde önce erken seçime gideceğini söylerken, bunun için seçim yasasında değişiklikle tasarladığını iddia etti. Çipras, telefon dinleme skandalı ve ülkedeki ekonomik durumun Mitsotakis'e baskı oluşturduğunu vurguladı. Anketlere göre ilk iki isim arasındaki fark İlk defa %6'lara düşmüştü. Haber. Haber. Dünya. Erken seçimi işaret ederek açıkladı. Yunanistan'ı karıştıracak iddia değiştirecek. Erken seçimi işaret ederek açıkladı. Yunanistan'ı karıştıracak iddia değiştirecek. Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexis Çipras'tan ülkedeki seçimlere ilişkin ortalığı karıştıracak iddialar geldi. Tsipras Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in gelecek yılın ıtçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söylerken bunun için seçim yasasında değişiklik tasarladığını iddia etti. Çipras, telefon dinleme skandalı ve ülkedeki ekonomik durumun Mitsotakis'e baskı oluşturduğunu vurguladı. Anketlere göre iki isim arasındaki fark ilk defa altı lira düşmüştü. Yunanistan seçimleriyle ilgili ülkeyi karıştıracak bir iddia, ana muhalefetteki Radikal Sol ittifak, Syriza lideri Alexis Çipras tarafından ortaya atıldı. Erken seçimi işaret eden Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik yapmayı tasarladığı iddiasında bulundu. Son anketlerde iki isim arasındaki farkın ciddi oranda azaldığı ve Mitsotakis hükümetine halk desteğinin düştüğü görülüyordu. İşte detaylar. Erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarlıyor. Yunan Devlet Ajansı Amya'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Normal görev süresi Temmuz 2023'te dolacak Michotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Michotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi. Yunanistan'da son genel seçim Temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, YDP, %39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti. Anket sonuçlarına göre Miçotakis ile ilgili son durum nasıl? Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu. Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Michotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda %8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa %6 seviyelerine düştüğü görülmüştü. Ankete katılanların %31-4'ü yarın seçim olsa yükleyip, %25-1 ise Sirza'ya oy vereceğini söylemişti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'an haber bürtürenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz bekleriz. Sevgili yer alan reklamları tuttayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle İyi akşamlar akşamlar dileriz. Hoşçakalın.